Ortaçağ'da kullanılan takvimler bugün kullandıklarımızdan farklıydı ve buna bağlı olarak Ortaçağ insanlarının zaman algısı da çok farklıydı. Anlayanlar için Ortaçağ takvimi bir kilise yılı şemasını gösteriyordu. Bu sayfa Haziran ayını gösteriyor. Her sıra ayın bir gününü temsil ediyor. Sütunlar ise günlerle ilgili bilgiyi sıralıyor. Bu sütunda o aydaki günlerde anılan azizler yazmakta ya da oruçlar not edilmekte. Özellikle önemli azizlerin isimleri ya da önemli tatiller kırmızıyla yazılmış. İngilizce'de özel gün anlamına gelen a red letter day deyimi de buradan geliyor. Bu takvim sayfası Ocak ayını gösteriyor. Sütunda gördüğünüz Roma rakamlarına altın sayılar denmekteydi. Bu sayılar okuyucuya ayın hangi evrede olduğunu anlatıyordu. Ay yılı her yıl değiştiği için Paskalya'yı hesaplamak için farklı tablolar ile birlikte kullanılıyordu. Bu sütun haftanın günlerinin belirlenmesinde yardımcı oluyordu. Sütunda A'dan G'ye olan harfler var ve belli bir sırayla tekrarlanıyor. Her harf her zaman haftanın aynı gününü temsil ediyor. Pazardan pazartesiye. Orta Çağ'a kadar insanlar antik Romalıların kullandıkları sistemi kullanıyorlardı. Hem Romalılar hem de Orta Çağ'da yaşayan insanlar için günleri belirlemek üç kilit günü anlamakla başlıyordu. Kalends, Nones ve Ides. Sayfanın başındaki büyük KL harfleri Kalends'i temsil ediyor. Kalends ayın ilk günü Ayds, ayın tam ortasındaki gün ve genelde 15. gün olur. Nons ise Ayds'dan 9 gün öncesine denk gelir. Bugün bir ayı 4 haftaya ayırıyoruz ancak orta çağda Kalends, Nons ve Ayds ayı 3 bölüme ayırıyordu. Bu sütunda bir takım Roma rakamları bulunmakta. Takvime bakanlar buradaki sayıları ve bu belirli 3 günü kullanarak tarihi anlarlardı. Roma rakamları sırayla aşağıya iniyor. Nonstan aitsa 8 7 6 5 4 3 2 ait. 3 kilit günden başlayarak geriye sayarlar ve tarihi bulurlardı. Örneğin aralığın 10'unu ele alalım. Bu tarih orta çağda ait'tan önceki dördüncü gün olarak söylenirdi. Bazı ortaçağ takvimlerinde abartılı, süslü resimler olurdu. Burada da fazlaca süslenmiş bir Haziran ayı sayfası görmekteyiz. Özel günler yani Red Letter Days köşedeki sahnelerle eşleşiyor. Örneğin bu vaftizci Yahya'nın doğumunu kutlayan bayram. Resimde annesi Azize Elizabeth oğlunu doğurduktan hemen sonra resmedilmiş. Önemli azizlerden olan Peter ve Paul, ayın sonuna doğru anılıyorlar ve köşede onların da resmi var. Birçok takvimde olduğu gibi burada da o ayda yapılması gereken işler yazmakta. Burada köylüler koyunların yününü kırparken gösterilmişler. Bu genellikle yazın yapılan bir iş. Orta çağda üretilen takvimlerin çoğunda boş zamanlarda yapılan aktiviteler de gösterilmiş. Mesela, bu sayfanın kenarlarında, çocuklar tenekelerle ve tahta atlarla oynarken resmedilmiş. Aynı zamanda, o ayın zodyak işareti de sayfaya dahil edilmiş. Burada, yengeç burcunu temsil eden bir yengeç görüyoruz. Altında da cancer, yani yengeç yazılmış. Bunlar sadece süs değil, aynı zamanda sayfadaki yazıları açıklayan bilgiler. Görseller, o ayda yapılması gereken işleri, o mevsimde tamamlanması gereken belirli görevleri gösterirdi. Görseller ve yazılar birlikte kullanıldığında, takvime bakan kişi için o senenin anlamını açıklayan bilgilere dönüşürlerdi.